Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Survivor'ın galiba yedinci bölümündeyiz evet, Baya bir hızlı ilerliyoruz arkadaşlar baya bir video öncesi baya şeyler buldum ee, Zümrütten tutun lapisdir işte bilmem nedir baya şey bulduk Hatta lapis daha çıkmaya devam ediyor ee, Gerçekten bir saatlik Çalışma sonrası şafa şey Şahabildik çıkabildi Tabii ki ben bazı blokları sildim arkadaşlar sonra demeyin Niye şu bloklar çıkmadı niye bu bloklar filan çıkmadı demeyin. Ee, ben şu tilkiyi öldüreceğim. Ee, bir blok verdi. Tamam. Sağ blok. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bizim bir tane elmasımız var, görmüş olduğunuz gibi. Ben gelip hemen bunu sandığımızın içine koyuyorum. bayağı bir elmas çıktı. Video dışında iken. Ee, onun dışında onun dışında neler oldu bayağı şeyler çıktı ve ben bayağı şeyleri kırdım ee, eşyaları pardon sildim pardon gerçekten çok özür dilerim onun dışında ne yaptım arkadaşlar sandıktan kayış çıktı ve hayvanları buraya taşıdım arkadaşlar hayvanların hepsi e, burada görmüş olduğunuz şekilde hepsini buraya getirdim bir kayış bir e, çit parçası ile hepsini buraya getirdim gerçekten bunları yapmak için bayağı uğraştım aşırı derecede uğraştım manye uğraştım arkadaşlar hemen şu lapis A bu sandığımızı sandığımız haberiniz olsun a üst tarafta bir yer kalmış tamam onu öğrenmemizin iyi oldu Görmüş olduğunuz gibi burada üç tane şeyimiz var arkadaşlar ee, Zümrütümüz var Ondan sonra da Tabii ben birazdan ervantılı da boşaltacağım çoğunu ee, Buraya bir köylü çıktım merhaba koeli'cim ne yapıyorsun ee, Burada ne yazıyor Kafasını sallıyor e, Diyor ki seni gidi seni ee, Ne oldu Ne istiyorsun bana onu söyle Ne yapabiliriz seninle sen bir halta yaramıyorsan ben seni atayım abicim Neyse sen kal bakayım belki bir halta yarıyorsundur Ne halta yaradığında belli değil yani ama Hadi yine bir alalım seni belki bir işe yarıyorsundur Belki bu kadar yarıyorsundur O yüzden seni alacağım ben Bu da bu arada yeni şeylerin Zombilerin kafa zarlanması ayrı güzel ya Ve yeni özellikleri Ayrıca yatakta filan yatmaları Ayrı güzel bir özellik yani Cidden güzel bir özellik Eee benim gene bir ervantrımda bir gereksiz yerler konuşmaya başladı ben hemen bu gereksiz yerleri e, gereksiz blokların hepsini hepsini hepsini hepsini sileyim arkadaşlar çünkü bunların e, hepsi çoğu da gerekli değil arkadaşlar e, pardon çok üzüldülerim yanlışlıkla elim telefona çarptı umarım ses gelmemiştir e, bunları atıyorum bunları atıyorum bunları atıyorum bunları atıyorum bunları atıyorum <gülüyor> kemikler kemik kalsın Tamam ee, ondan sonra neyleri atabilirsiniz şunlara atalım bunları atalım şunu atalım bunu atalım ondan sonra bunu atalım ondan sonra bunu atalım arkadaşlar Tamam çok güzel cidden aşırı güzel ee, Sen ne yaşayıyorsun ben hala seni anlamıyorum ya yani. vallahi sen niye geldin buraya Burası doluydu Pardon çok özür dilerim ee, o zaman dur şuraya elması koyabiliyoruz tamam sıkıntı yok ee, bunu da buraya koyabiliyoruz değil? tamam koyabiliyoruz lapis ee, lapista lapis lapis lapis lapis lapis, lapis, lapis. lapis olduğu yere lapisi koyabiliyoruz Tamam çok iyi Aşırı güzel. Vallahi sesim gidip geliyor arada arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü çok fazla hızlı konuştuğum için bu aralar e, baya bir sizin böyle hızlı bir şekilde çok hızlı bir şekilde bir anlaşılmayacak şekilde gelebilir o yüzden cidden kusura bakmayın bu arada ben video dışı şey yaptım arkadaşlar e, kazma yaptım bunu da söyleyeyim baya baya video dışı şeyler yaptım bunları videoda yapmak istemedim çünkü baya bir zaman gitti arkadaşlar yaklaşık 35 dakikadır 25 dakikadır e, bunları kazmak ve yetindik ve şu hayvanlarla taşımakla yetindik e, baya bir zamanım gitti arkadaşlar bu videoyu salı günü çekiyorum Siz Büyük ihtimalle e, Pazartesi günü yüzeceksiniz yani Haziran haftası ama tam net olarak bir tarih veremiyorum çünkü ben bu burada bir Haziran günü çekiyorum e, bayağı bir stok bölümüm var o yüzden bu videonun ne zaman geleceliği ile alakalı size bir şey söyleyemem tam şu tarihte şu zaman gelecek diye sizin net bir şekilde bir şey diyemem e, bakalım üzerimize şu an gerek bir şey var mı yok tamam e, var var var Pardon çok özür dilerim oğlum zekalı var üzerinde ne ne var görüyor musun? elmas var El, elmas pardon ee, şey var ee, konuşamadım ee, <gülüyor> tamam şu gereksiz eşyaların hepsini atacağım arkadaşlar çünkü hepsi gereksiz ölü bitkinin ne işi var ben ölü bitkiyi ne abi at at önüne geleni at at at at at at abi hepsini at sandık sandığa at unutma bunu at. tahtayı at ee bunu at, bunu at, bunu at, bunu at. Bana bunu at bunu at, bunu at, bunu at, Tamam. At ya, hepsini atansın satayım <gülüyor> Tamam. Baya hızlı geliştik ya. Ulan bir şey gelsin artık ya. Vallahi kaç saat dur şurada yapıyorum. Lan bir şey gelmedi ya. Yeni alan açılma şeyi var ya yani, yeni ışalardan olduğu şeyler. bir Gelmedi abicim. Niye gelmedin ya? Niye gelmedi abiciğim? Niye, niye? Niye? Bak. Sen ikide bir çıkıp çıkıp duruyorsun lan. Hayır dur lan. Kendi evimi burası. Laloş. Layla bak ya. Sarı poşet. Sarı poşet. Bu arada çok güzel küfür ediyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Küfürü biblemenin hafif yolu. <gülüyor> Sarı poşet. <gülüyor> güzel küfür ha. <gülüyor> Sarı poşet. Sarı poşet. <gülüyor> tamam çok iyi. Burada 5. dakikadayız. Çok iyi. Bu aralar çok iyi deyip iyi deyip, iyi deyip duruyorum. Ee, bakalım bunlarla bize ne verebiliyormuş. Sen gereksizsin be abicim. Seni biz atalım. Bu arada arkadaşlar lamalar çıktı. Lamalar çıktı. Ben lamaları attım aşağı arkadaşlar. Buradan aşağı attım. Akr rahmetine kavuştular. Diyeceksiniz lan niye atıyorsun manyak? Ya arkadaşlar ben e, minecraftda şeyi çok fazla sevmiyorum lamayı çok gereksizlikler kaplıyor ama ihtiyacım olursa e, bu sefer lamalara bir şey yapmam. Böyle bir manyetik yapmam. Bunu da bundan söyleyeyim. E, ne çıktı lan? Üy, üç tane yumruk çıktı. Oo! Başlığı güzel ya, manyak güzel. <gülüyor> oo, oo, oo, oo, oo, oo, Tamam, ultimate geliyor. Ultimate geliyor. Hissediyorum. Yeni yüklenme geliyor. Yeni yüklenme geliyor. Hazır mısınız? Yeni yüklenme geliyor. %100 yeni yüklenme geliyor Yeni yüklenmeye yaklaşıyoruz y Yaklaşmadıysak da diyecek bir şey bulamıyorum Çok iyi çok iyi Oğlum deli gibi şu kızın saçtan çıkması beni manyak ediyor ya Deli gibi şundan niye çıkıyor abicim Biraz başka şeyler çıksın ya Neyi bu Eşek çıktı Hoş geldin eşek Ben seni alayım Başka kişilerin yanına götüreceğim şimdi Çünkü senin burada bir yerin yok Senin yerin hayvanların Yer. O yüzden gel buraya eşek Arkadaşın eşeğe de çağır. Gel buraya arkadaşın eşyeyi. Gel bakalım. Şunları kıralım arkadaşlar. Hazır şöyle bir şamatu üzerindeken. Tamam iyi ya. Kaşı alalım elimizde tekrar. Ee, Bunlar bir iki tane Mutlaka uçabilirim. Çünkü öyle yapmıştık. Ne tamam, neyse sıkıntı yok. Şekir kır, kır, şuraya, kır, Tekrar koyarsak gel. gel gel. Sen ne şeyin mi koptu? Ge seni şuraya. Nerede bunun içleri? Tamam. bunun buraya da bir sürü hayvanları koyduk ya. Harbi bana. Teciy geçiriyor olabilirsiniz. Dur. Taş var müzemize. Bu sefer başka bloklar koyalım be. Ne olacak? Başka bir bloklar koyalım. Ha. Aa ben onlar. Geliyorlar şu an. Aa ben onları çift hesaba Pardon, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben niye bu şeyin üzerine bindim? Şüle şey çapın hepsini. Geliyorlar şu an peşimden? Gelmiyorlar. Tamam, sıkıntı yok. Tamam. Bütün hayvanları buraya aldık. Çoğunu game over'la geçirdim. Yalan yok arkadaşlar. Şu da böyle kırarak geçirdim. Çünkü çoğu geçmiyor. Yani hayvan gibi ses çıkarttılar. O <gülüyor> oh, beş tane pardon, orada şu an kaçış tane hayvanımız var? Maşallah baya bir hayvanımız var. Şu an 18. dakikadayız. Aa, yeni yükleme gelmiyor. Aa gene bir eşek geldi. Ne der eşek senden çekeyim? Gel. Gel ucum. Eşek dersene ucum buraya. Allah'ım ya Rabbim aa iki tane gelmiş. He, iki tane gelmiş tamam. Gelin siz bakayım şuradan. Gel. Kus, kus, kus, kus, kus, kus. Gel. Geldiler mi? Yok gelmemişler. Koyduk mu? koyduk galiba. Evet. Evet. Bir sürü hayvanın şeyi burda. Kayışlar burda. Çok iyi. Şurada şöyle tekrar kapatalım arkadaşlar. Hayvanlara geçirme taktiği nasıl? Şok feci bir fikir değil mi? Manyak fikir ya harbi manyak fikir Bu neymiş? Balçık tohumu, tecrübe iksiri Tamam bunlar iş, iş görür tamam bunlar iş görür ya, alalım bunları Burada 9 dokuzuncu dakikadayız Hala bir ütümet gelmedi ütümet kardeşim Gel artık ya Ütümet Cık, Niye gelmiyorsun kardeşim? Niye? Bana bir sebep söyle kardeş. Niye gelmiyor lan? düdük Tencere. Niye gelmiyor? Lan tencere sen ulan ulan seni gide tencere lan ulan. Am yiyelim. Dük tencere. Lan seni gidi düdüklü tencere ulan. Bak bir söylüyorum var yo ulan Lan ne söyledim lan bugün günde ha Vallahi bugün iyi söyledik Eee tamam Tamam Tamam, tamam. tamam. Ufff Vallahi enerjim bitti arkadaşlar Bir de sabahın gururunu çekiyoruz yani bu videoyu ha Saat sabah için şey sizin için saat on civarlarında filan kalktım Pardon on civarlarında diyorum sekizde filan kalktım Kahvaltımı mavaltımı işte Onu bunu filan bilmem ne yap neyse size alalım ya Sizi alalım seni alamıyorum ama yani sen ne yapacağız neredece seni Abi bunlar birlikte geliyor sana sıkıntı yok ama ulanlama ulanlama ulanlama lama ana gelsene la in lavraya kuracağı anasını arvadını satayım gel gel gel şuradan gel Allah'ım ya Rabbim ya çıldırdınız beni Ne der açu? sen geri gelebiliyor. Tamam senlik yönlük bir sıkıntı. Eee yok tamam. Yani çok geri gelebiliyor ya. Opa opa opa. inek mi çıkmış yo inek çıkmamış. Ben şimdi gerekli eşyaları bırakacağım arkadaşlar. Tamam çok iyi ya. Manyak kasıldık var ya. Kaç bölümdür manyak kasılıyoruz. Seri finale doğru gitme arkadaşlar. Haritayı zorlaştırmışlar vallahi ya. Lan diyordum var ya ee, galiba 10. bölüm final falan olur diyordum veya 7 8. bölüm final falan olur diyordum. Anasını satayım. Cık, final diye bir şey yok ortasında. Yani final diye bir şey yok ortada. Harbi diyeyim yani final olmayabil olmayabilir, olmaya da bilmiyorum. Belki bir gün çekmeyi bırakırım ya harbi. işler biraz sıkıcı yer almaya başladı artık. Her bölüm <gülüyor> her bölüm kas kas kas kas. kas. Elim koptu şurada var ya. Anasını satayım. <gülüyor> gene o şerefsiz tilki geldi o it geldi o hayvan herif geldi bu arada he, biz bugün alan geliştirmedik bugün çok özür dilerim ben bugün diyordum ki ne yapmadık cidden çok özür dilerim öldürünce blok veriyormuş bunu öğrenmiş oldu bak Değil ki bu işe yarıyormuş Bizim. Evet burasıymış kır kırmızı kazma gitmek üzere kazma cici olmak üzere cici olursa ben biraz şey yapacağım ya alanda geliştireceğim Hiç yapacak bir şey yok hani yapacak bir şey yok artık şu ütmek gelsin abicim ütmek gel artık gel gel gel ya abicim gel gel gel gel gel ya Allah için gel Allah'ım ya Bak ne olur gel ne olur gel ya ne olur, olur, olur gel bak Nütfing Nütfing Nütfing Ben de canımı sıgma Gene bullamalar geldi. Bu sefer ben bunları aşağı atacağım. Allah onlar beni aşağıda yapmış gibi hissediyorum ama üzerinin önemli bir şey varsa hiç gelişmeyeyim. Hakim Ha fazla önemli bir şey yok. Set var lan daha ne var hatırlamıyorum. Satayım. Sen nereden çıktın lan? Düdük. O lama tüccarları galiba tükürüyle he. Fazla bir şey çıkmadı. O yüzden geçti. Allah Allah ya ulan. Dana alması süper olurdu. Hadi bir be, hadi. Yeni yükleme gel. Bana artık sıktım benim canımı. Gelmek üzere, büyük ihtimalle gelmek üzere. Ayde. Gene bunu yaptı bize. Ya bir canavar var arkadaşlar. O gelip gelip gelip gelip gidiyor. Bize çok zarar veriyor. Ben şu an barışıldayım. E ee, şeyim yemediği için açmıyorum. Anladınız siz. E ee, aldılar Ali battı. Paksızlık yapıyorum saniye alalım Aslında bu bloklar çok güzel görünüyor ha yalan yok çok güzel görünüyor cidden şu gereksiz eşyalara atalım üzerimizin zümrüt var hemen şu zümrütü bırakalım arkadaşlar keşke zümrütten bir şeyler yapabilsek var ya aşırı güzel olurdu Düşünsen öyle zümrütten bir şey yapıyoruz manyak olmaz mıydı aşırı güzel olurdu be ya. Yine üzerimizde önemli bir şey var mı? Var, kömür var. Şöbür önemli'dir. Ondan sonracığıma Bu ne? Bu geldi. Pum. Pum. Pum. Gel. Gel. Gel. Gel. Ben yenilmezim gel. Teker teker gelin la. Teker teker gelin. Azmacici oldu, evet. Biliyordum Kazma'nın cici olacağını. At bunu, at, at, at, at, at. Şu an 16. dakikadayız. Biraz benim hemen canlanmam lazım. Aşırı canlanmam lazım. At şunu, at, at, at önünde ne gelirse at. Acım Ali. At, at ulan, at ulan ne at, at ulan. Deni yanına Ali, at. At ulan at ulan at şunu, at. Daşat. Şimdi, arkadaşlar, geçen bölüm hatırlarsanız hep bu tarafı düzeltmiştik biraz bu tarafı da düzelteceğiz ama şu tarafı da düzelteceğiz o yüzden ben ilk önce şuradan başlamak istiyorum bu tarafı e, tamamlamak istiyorum şu şey yeri taşlı yeri tamamlamak istiyorum ondan sonra da diğer tarafı ben biraz büyütmek istiyorum açıkçası diğer tarafı büyüttükten sonra da ondan sonra e, başka yerleri şey yapacağız büyüteceğiz ondan sonra onları büyüttükten sonra da sıkıntı yok zaten e, ilerliyor bölümlerde biraz daha geniş edeceğiz buraları ondan sonra biraz daha geniştikten sonra da ee, yavaş yavaş finale doğru gideceğiz Tabii bu hızla gidersek e, final yavaş ol olmayabilir 10-15 bölüm olsa da olur ee, ben çok fazla final yapmak istemiyorum ama yani biraz tadı kaçmaya başladı açıkçası serinin biraz tadı kaçmaya başladı ee, bir bakarsınız habersiz final yaparım bilmiyorum belki sinirden bir haritayı filan sindirim ee, öyle bir şey yapabilirim çünkü manyağım ben cidden yapabilirim yani ee, o yüzden de e, öyle bir durum olursa kusura bakmayın. Yani ben çekemeyebilirim. Yani bir yerden sonra ben illaki sinirlenip haritayı silebilirim yani böyle bir mevzu olabilir. Ben size şimdiden söyleyeyim. Sonra abi niye bu seri gelmiyor? Abi niye bu seri gelmiyor filan mevzusu filan yapmayın. <gülüyor> Ali niye bu seri gelmiyor? Eee <gülüyor> Valla her an her şey olabilir ben size bunu söyleyeyim. Eee çubuk nerede? çubuk çubuk çubuk çubuk Çubuk Neredesin sen çubuk Çubuk tamam çubuğumuzu alalım Eee tamam Demir, Kazma yaptık bir tane bunu da kapatalım bu da böyle boş boş durmasın Bunu da buraya koyduk mu alan açıldı ha harbi biraz alan açıldı ama Aldığımız tahtanın yeri değişti şimdi biraz daha kasalım biraz daha kasıldıktan sonra da videomuzu bitirelim bu video gene bir 25 dakika civarı olacak altımı kazıyordum Allah kahretsin zümrütü bulursam intihar edersem ne olacak arasını satayım eee keşke zümrüt şeyi gelse çok güzel olurdu eee 1.18'de hep gidiyorum inşallah öyle bir durum olur arkadaşlar ee, git şuradan ya sirenimi bozuyorsun git şuradan. Aslında köylü ticaretine mi Kaçak köylü ticareti XB, xB, bilmem bir şeyler yaparız geçen sene ben galiba 13 bölüm çekmiştim değil mi galiba bunun kaderiydi 13 bölüm olacak gibi hissediyorum açıında konuları ondan ondakinden daha fazla işledik O yüzden olabilir Bir de iyi 16da yeni gelen özellikler var ya biz bir şeyde çekmiştik onu orada benim şarjım bitebilir arkadaşlar ben hemen bir Telefonumu şarja takıp geleyim hemen ee, Şu an ölüyorum farkındayım Dur hemen barışçıl barışçıl barışçıl Hemen barışçıl alayım Bir taraftan da ben bir şarjımı alıyorum arkadaşlar Hatta burada bir video bitirelim Güzel olur Çünkü benim şarjım da feci bitmek üzere İyi arkadaşlar Bu videomuzun burada sona geldik ee, daha fazla tek bloktan Skyblock için bu videoyu sizden 25 like Bekliyorum. 25 like geldiği Takdirde bu serinin devamı gelecektir Hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın bay bay